Merhabalar sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. İki aydır yorumlara ara vermiştik. Nisan ayını ve Mart ayını paylaşamadım biliyorsunuz malum süreçlerden dolayı depremden dolayı bir müddet birçok insan gibi sıkıntılar yaşamıştık. Şimdi ise kanalın rutinini bozmamak adına tekrar aylık yorumlara dönmek istiyorum çokça e, talepler oldu aylık yorumların gelmesiyle alakalı bu yüzden e, kanalı biraz daha eski düzenine doğru çekmeye çalışacağım Mayıs ayı oldukça önemli bir ay biliyorsunuz geçtiğimiz ay burcunuzda bir güneş tutulması yaşandı ve önümüzdeki bir buçuk yıl sizin için oldukça enteresan olacak Mayıs ayı da aslında geçtiğimiz bir buçuk yıllık döngünün artık kapanışı, sonuçlanması, tamamlanması gibi etkileri barındırmakta. Özellikle Kasım 2022 ve Şubat ayında yaşamış olduğumuz dolunayın enerjileri, Mayıs ayında benzer şekilde tezahür edecek gibi gözüküyor. Önemli bir ay olduğu için bu videoları paylaşmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız videoyu beğene tıklarsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve bu süreçlerde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Yine beni Instagram hesabımdan takip edebilir. Ayrıca e, kanala destek olmak isteyenler varsa katıl veya teşekkür butonundan da destek olabilirsiniz. Dedikten sonra hemen Mayıs ayı gündemine geçeceğim. Mayıs ayı gündemine geçmeden önce biliyorsunuz 20 Nisan'da bir tutulma yaşadık. 29 derece koç burcunda akabinde Merkür retro hareketine başladı Boğa burcunda. Ve Mayıs ayına da Merkür retrosunun etkisiyle giriyoruz. Yani Merkür retro pozisyonu devam edecek Mayıs ortasına kadar. Dolayısıyla parasal konularla ilgili... E, harcamalarınız, kazançlarınız, ödemelerinizle ilgili büyük risklerin alınmaması gereken bir ay olacak. Aynı zamanda tabii ki geçmişte hak edişleriniz varsa mali anlamda bunlar da ay ortasına kadar e, size gelebilir. Yani çalışmışsınızdır, hakkınızdır, e, paranızı alamamışsınızdır veya vadesi gelmemiştir. Bunlarla ilgili de pozitif gelişmeler yaşanabilir. Aslında retrolar e, şöyle bir geriye dönüş süreçleridir. E, dolayısıyla çok fazla büyütmeye, çok fazla abartmaya gerek yok ama... Ee, yine de e, geçmişle alakalı konular halledilmeli. Yeni fikirler, yeni temalar için çok uygun tarihler değildir. Evet, Mayıs ayı gündemine geldiğimizde hemen 1 Mayıs tarihinde biliyorsunuz e, geçtiğimiz aylarda Plüton Kova Burcu'na geçmişti ve 1 Mayıs tarihinde 0 derece Kova Burcu'nda bulunan Plüton retro hareketine başlayacak. Yani henüz Kova Burcu'nda 1 derece kadar dahi ilerleyememişken Retro hareketine başlayacağı için aslında Plüton kova transitlerinde bahsetmiştik. Asıl etkiyi biz 2024 senesinde alacağız diye ufak bir fragman yaşadık. Şimdi tekrar aslında 2022'nin sonlarına o Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde bulunan Plütonik etkiye doğru yavaş yavaş bir gidiş söz konusu olacak. Özellikle bu yıl için... Plüton'un gerçekten çok kritik e, açıları var arkadaşlar. Yıllık yorumlarda bahsediyorum. Ara ara Instagram hesabından da bahsediyorum. E, dikkat edilmesi gereken açıları var. 29 ve 0 derecelerde e, gerçekten kritik e, gündemler oluşturuyor. Birçok insanın hayatında bu yıl itibariyle sil baştan, kökten büyük değişimlerin sebebinin e, aslında Plüton'un e, bu geçişlerinin de etkisiyle olacağını söyleyebilirim. Cümle biraz düşük oldu ama sanıyorum siz anladınız. Şimdi 4 Mayıs tarihinde Venüs Neptün karesi var. 26 derece ikizler ve 26 derece balık burcunda meydana gelecek. Akabinde 5 Mayıs'ta yine Venüs Jüpiter arasında bir sekstil açı oluşacak. Yine 27 derece ikizler ve 27 derece koç burcunda meydana geliyor bu etkileşim. Bunları birlikte değerlendirecek olursak özellikle sizin haritanızda yeni haberler, yeni gündemler, yeni maceralar, sizi harekete geçirecek teklifler karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Jüpiter zaten burcunuzda artık son derecelere yaklaşıyor. Son fırsatları da size vermeye başlayacak tabii ki Mayıs ayı itibariyle. Elinizi açın ve Jüpiter'in fırsatlarını bekleyin size Sevgili koçlar, burada güzel teklifler alabileceğiniz etkileşimler var. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Siz bu duruma nasıl yaklaşacaksınız? Bu işin içinde bir bit yeniği var, benden saklanan bir şey var. Ya şimdi kim uğraşacak? Nasıl yapacağız? Geçmişte de böyle olmuştu gibi duygulara kapılma ihtimalimiz olduğu gibi. Aynı zamanda tabii ki bu teklifin arkasında görünmeyen bir takım detaylar da olabilir. Ama sizin şansınıza güvenmeniz gerekiyor. Çünkü Jüpiter sizinle beraber bir şekilde korunacağınızı bilin. Çok fazla kaygıya ve evhama kapılmayın. Tabii ki kişisel haritalarınız önem arz ediyor arkadaşlar. Burada genel yorumlar yapıyoruz. Çok kritik kararlarınızda mutlaka kişisel danışmanlık alın. Bunu da hatırlatmak isterim. Son zamanlarda gelen yorumlara istinaden bu hatırlatmayı yapmaya ihtiyacı duydum. Şimdi bu ayın en önemli gündemine geldiğimizde 5 Mayıs tarihinde Saat 20.30 sularında Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz bir buçuk yıldır zaten Akrep Boğa hattında tutulmaları yaşıyoruz. Siz de 2. ve 8. evinizde yaşıyorsunuz. Krizlerle baş etmeyi öğrendiğiniz mali konularla alakalı önemli süreçlerden geçiyorsunuz. Kendi kazancınızı elde etmek, kendiniz bir şekilde var olmaya çalışmak, kimseden destek görmeden kimse sizin yanınızda olmadan aslında kendilik halinizi yaşayabilmekle alakalı bir sınav veriyorsunuz. Bu ay tutulması da özellikle Kasım ayındaki tutulmaya benzerlik teşkil ediyor. Orada Boğa burcunda bir ay tutulması yaşamıştık. Ve yine yakın derecelerde meydana gelmişti. Biliyorsunuz Şubat ayında Aslan Dolunayı e, ne yazık ki Dupet Sabit yıldızıyla beraber bizi darma duman eden e, yine benzer dereceleri tetiklemişti. Şimdi ise Akrep Burcu'nda meydana gelen bu ay tutulması yine benzer alanları tetikliyor ama karşı akslarda meydana geliyor. Yani 8. evinizi ve 2. evinizi etkileyecek. E, burada tabi krizler ortaya çıkacaktır. Mücadele edilmesi gereken kadersel krizler ortaya çıkacaktır. Çok sevimli bir tutulma olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Parasal kaynaklarınızı mutlaka korumanız gerekiyor. Ee, burada destek beklediğiniz kişilerle alakalı yani bir kurban psikolojisine girmektense size açılan fırsat kendi başınıza yapabileceklerinizi de görmelisiniz. Yani evet birileri size destek olmayabilir veya destek beklediğiniz yerlerde bir takım sorunlar, sıkıntılar, kadersel problemler karşınıza çıkmış olabilir. Problem değil. Size yeni bir kapı açılacaktır tutulma döngüsüyle beraber. Bu krizle baş edebilme gücünüz önemli. Bir tabii tabi sekizinci ev ameliyatlar, operasyonlar biraz bizim psikolojik sağlığımız veya fiziksel sağlığımızla da ilgilidir. Sağlık konularında da temkinli olmak gerekiyor. Vücudunuz e, beklenmedik sinyaller veriyorsa mutlaka bir kontrolden geçin, bir check-up yaptırın. Ameliyat veya operasyonlar ertelenen durumlar varsa her ne kadar tutulmalarda çok tavsiye edilmese de bazen mecburen bu dönemlerde e, bu operasyonları geçirmek zorunda da kalabiliyoruz. Dediğim gibi ötelediğimiz, ertelediğimiz şeyler varsa bu süreçte artık ay çıkıyor. borç Borçlar düzenli bir şekilde ödenmelidir. Lütfen ertelemeyin. Herhangi bir şekilde yatırım, faiz, kredi alacak, hak ediş gibi konularda risk almamaya gayret gösterin sevgili koç burçları. Zaten dediğim gibi bu saymış olduğum tarihlerde benzer gündemler yaşadınız. Bu gündemleri belki de artık kapatacaksınız. Yani Kasım ayında başlayan bir borç bu dönemde kapanabilir. Kasım ayında attığınız bir adım bu dönemde sonuçlanabilir. Bu açıdan da Düşünebiliriz e, bu tutulma etkisini. Evet 7 Mayıs tarihinde Venüsün Yengeç Burcu transite başlıyor. Venüs'ün yengeç burcu geçişiyle beraber biraz ailevi konulara yönelmeye başlayacaksınız. Belki taşınma, yer değişimi, aile ile alakalı güzel gelişmeler, evinizi dekore etmek, evinizi yenilemek gibi temalar ay sonuna kadar etkin olacaktır gibi gözüküyor. Özellikle 13 Mayıs tarihinde Venüs-Satürn üçgeni var. Bu çok destekleyici bir görünüm. Evlilikle alakalı gündemleri olan koç burçları varsa bu tarihi değerlendirebilirler. Ev almak, taşınmak... Aile içerisindeki sorunları, blokajları çözmek, bunları değerlendirmek adına da yine Venüs satürn üçgeni işe yarayacaktır. 15 Mayıs tarihinde Merkür retrosu bitiyor. Merkür 5 derece boğa burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak. Burada e, tabii ki e, Merkür'ün bu alanda ikinci evinizde retro hareketinin bitmesiyle beraber parasal konularla ilgili. Zihninizi kurcalayan, kafa yoğurduğunuz meselelerde daha hızlı bir ivme, daha hızlı bir yol almaya başlayacaksınız. Yeni girişimler varsa birkaç gün gölgeli günleri bekledikten sonra özellikle 20 Mayıs sonrası adımlarınızı atabilirsiniz gibi gözüküyor. Şimdi 16 Mayıs'ta aynı zamanda gerçekten çok önemli bir görünüm daha var. Nedir? Jüpiter boğa burcuna geçiyor arkadaşlar. Jüpiter'in boğa burcu geçişi e, oldukça önemli bir etkileşim. Önümüzdeki bir yılı tetikleyecek bir görünüm. Şu an tabii ki buna da bir video <gülüyor> çekmek gerektiğini fark ediyorum ben. Jüpiter'in e, boğa burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir yıl boyunca bu akrep boğa aksında yaşamış olduğunuz mali sıkıntıları telafi etmek adına büyük fırsatlar yakalayacaksınız. Öncelikle mali anlamda bolluk ve bereket gelecek. Bir yıllık süreçten bahsediyorum. Bununla beraber ek iş yapabilirsiniz. Birden fazla işten gelir kapısı elde edebilirsiniz. Özgüveniniz yerine gelecektir. Kendi başınıza bir şeyler yapabildiğinizi gördükçe aslında hani o girmiş olduğunuz kurban psikolojisinin ne kadar saçma olduğunu da fark etmeye başlayacaksınız. Özellikle Jüpiter'in boğa burcu geçişiyle beraber birçok haritada mali konularda ciddi şanslar aktif olmaya başlayacaktır. Tabii Jüpiter burcunuzdan çıkıyor ancak o abartılı enerjiyi de üzerinizden atmaya başlayacaksınız. Sevgili e, koç burçları. Evet, 18 Mayıs tarihinde Jüpiter-Plüton karesi var. Bu biraz kritik bir etki. Biraz önce söylediğim gibi. Özellikle parasal konularda büyük riskler almamaya çalışın. Bu etkiye dair inşallah ayrıca bir video çekeceğim. Orada çokça detaylandıracağım. Aylık yorumlarda çok fazla üzerine durmak istemiyorum açıkçası. Biraz daha genel olsun. Biraz daha ayın genel yapısını değerlendirin istiyorum. 19 Mayıs tarihinde Boğa burcunda bir yeni ay var. 28 derece Boğa burcunda meydana gelecek. Tabi burada biliyorsunuz buralara yakın bir sabit yıldızımız var Argo sabit yıldızı. Özellikle 2021 Kasım e, ayı civarında yine bu alanda e, tutulmalar yaşanmıştı. E, o dönemdeki gündemlere bir geri dönüm bakın bakalım. 2021 Kasım gibi hayatınızda ne gibi değişimler yaşanmıştı? Eğer büyük değişimler yaşandıysa yine bu yeni ay ile beraber Büyük değişimler yaşanacaktır. Veya 2021 Kasım'da başlayan döngü artık 19 Mayıs 2023'te tamamlanabilir. E, parasal konular, mali kaynaklar, kendi başınıza olabilmek, kendi başınıza bir şeyleri çözebilmek adına yenilikler, fırsatlar karşınıza çıkıyor. Sevgili boğa, burçları bunları değerlendirmek sizin elinizde olacak açıkçası baktığımız zaman. Evet... E, gündem çok yoğun gördüğünüz gibi soluksuz anlatıyorum ama çok da fazla kafa bulandırmak istemiyorum 20 Mayıs tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve hemen Plüton'la karşıtlık yapıyor şimdi Mars'ın Aslan Burcu geçişi aşk hayatınızı biraz hareketlendirecek girişimci ruhunuzu hareketlendirecek yeni heyecanlar arayışına gireceksiniz ve burada tabi böyle çok tutkulu ilişkilere çekilebilirsiniz biraz kaotik ve toksik durumlara çekilip çekilmediğinizden de emin olun yani bir şeyi böyle son derece yüksek bir arzu ile istemek bazen insana hata yaptırabilir o yüzden temkinli olması gereken bir etki burada çalışıyor veya beklenmedik çocuk haberleri gebelik haberleri de bu dönemde söz konusu olabilir yine harcamalar noktasında da abartıya kaçmayın yani bu ay evet gelir kapıları elde ediyorsunuz ancak e, ciddi bir harcama dürtüsü de var bunu biraz dizginleyebilmek önemli evet evet 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve Güneş İkizler Burcu'na geçer geçmez Plüton'la üçgen yapıyor. Yani o sıfır derecedeki Plüton yeni transit yapan bütün gezegenlerle etkileşime geçiyor. Bu nispeten daha iyi bir etkileşim. Burada özellikle tabii sosyal çevrenizle alakalı güzel gelişmeler olabilir, yeni teklifler alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için umudunuz yeniden yeşelebilir gibi de gözükmekte. Şimdi ayın son haftası biraz zorlayıcı arkadaşlar. 23 Mayıs'ta Mars-Jüpiter karesi, 26 Mayıs'ta Mars-Ay düğümleri karesi, 28 Mayıs'ta Güneş-Satürn karesi gibi etkileşimler var. Burada özellikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yeni bir maceraya atılıyorsanız, yeni bir harcama, yeni bir veya yatırım alanına atılıyorsanız, çok fazla kendinize güvenip güvenmediğinizden, şartları zorlayıp zorlamadığınızdan emin olun. Sizi kısıtlayabilecek, sizi engelleyebilecek veya e, en olumsuz senaryoda yaşanabilecek riskleri e, göze alıyorsanız lütfen e, bu tarz atılımlarda bulunun. Bu bazen yeni bir yatırımdır. Bazen yeni bir gönül macerasıdır. Yani biraz böyle tehlikeli sularda yüzmek ister gibi bir haliniz var sevgili koçlar. O yüzden e, bu özellikle Mayıs'ın son haftası. Durumu gözlemleyin yani bu içinizdeki dürtü nedir, bu sizi sıkan, bunaltan, bir şeyler yapmaya zorlayan enerji nedir ve neden oluyordur? Bunları keşfetmek adına aslında 28 Mayıs'taki etkiyi de kullanabilirsiniz. Kendi korkularınızın, kendi sınırlarınızın e, çözümü veya iyileşmesi yerine onu daha çok bastıracak, daha çok üstüne çıkacak zorlayıcı e, dinamikleri hayatınıza çekmemeye çalışın. Tabii ki dediğim gibi bunlar genel yorumlar. Dereceleri veriyorum. E, herkesin aynı oranda etkilenmeyeceğini söylüyorum. E, panik yapmaya gerek yok. Ama yine bu genel yorumlardan özel olarak e, hizmet alamayanlar istifade ediyor. Çok güzel yorumlarda alıyoruz. O yüzden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yine kanala abone olursanız, beğenir, paylaşırsanız, yorum yaparsanız mutlu olacağım danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz güzel bir mayıs ayı diliyorum sizlere bomba gibi bir ay olacak hepimiz için bakalım neler bekliyor bizleri sevgiler hoşçakalın